Merhabalar. 13 Mayıs 2023 tarihinde sabah saatlerinde Venüs-Satürn üçgeni meydana gelecek. Bu videoda bu etkiden bahsedeceğim. Geçtiğimiz süreçte 9 Mayıs tarihinde Güneş-Uranüs kavuşumuyla beraber haftaya başlangıç yaptık. Ben bu videoyu yüklediğim esnada da Güneş-Uranüs kavuşumunun etkileri yoğun bir şekilde hissediliyor olacak. Ve e, akabinde Güneş-Uranüs kavuşumuyla beraber gelen o sarsıcı durum sonrasında 13 Mayıs'taki venüs satürn üçgeninin de etkisine girdiğimiz için daha stabil bir alanda e, ilerleyişimiz kolaylaşacak gibi gözükmekte. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak, yorumlarınızı paylaşarak, videoyu beğenerek destek olursanız mutlu olurum. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunda kullanabilirler ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Evet 13 mayıs tarihinde venüs satürn üçgeni kesinleşiyor venüs 6 derece yengeç burcundayken satürn 6 derece balık burcunda bulunacak özel bir kavuşum neden özel ee, evet sık sık venüs satürn e, etkileşimleri meydana geliyor ancak bu defa e, bu etkileşimi açı yapan ay düğümleri de var arkadaşlar yani ay düğümlerinin desteğini alan bir görünümden bahsediyoruz. Satürn ve Venüs tarafından e, sekstil açılar alan ay düğümleriyle beraber özellikle uzun vadeli kalıcı ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar namına çok şanslı bir etkiden geçtiğimizi ifade edebilirim. Bu dönemde tanıştığınız insanlar uzun vadeli hayatınızda kalabilirler. Bu dönemde almış olduğunuz kararlar e, uzun bir süre hayatınızda etkin olabilir. Özellikle haritalarınızın. E, yengeç ve balık burcu evleri ve aynı zamanda boğa burcu evlerinde e, o evlerin konularını sembolize eden alanlarda uzun vadeli girişimler birliktelikler sadakat ve güvenin e, ön planda olduğu e, bağlar kurulabilir gibi. Ay düğümlerinin bu noktaya tesirine baktığımız zamansa bu bağlantıların aslında ruhsal kontratları da desteklediğini ve kadersel olarak bir araya gelen insanların kadersel olarak bağlanan insanların da etkin olduğunu gösteren yerleşimlerden bahsedebiliriz. Tabi tüm bunların yanında e, biliyorsunuz Merkür Retrosu devam ediyor. 15 Mayıs tarihinde Merkür Retrosu bitecek. Ve e, bu üçgen açıya eşlik eden e, Merkür şans noktası ve Jüpiter'de oldukça faal şekilde çalışıyor. Yani Retro Merkür'ün de aslında işin içinde bulunması... Yeni tanışılacak insanlardansa belki mevcutta tanıdığımız insanların bizim için farklı bir mahiyet kazanması veya e, arada karmik bağlantıların, geçmiş bağlantıların olduğu e, insanların bir şekilde bir araya gelmesi veya projelerin bir şekilde gündeme gelmesi söz konusu. Jüpiter ve şans noktası da bu bağlamda kavuştuklarına göre. İşin içinde hem manevi hem de maddi doyumun yaşanabileceği etmenlerin olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu bağlantılar, bu birliktelikler, bu dönemde kurulan ortaklıklar, bu dönemde yapılan evlilikler veya alınan kararlar. Tabii Merkür Retro olduğu için bu dönemde imza atılmasını çok tavsiye etmiyoruz. Hele ki Retro bitimine yakın ve başlangıcına yakın tarihlerde. Ancak... Bu dönemde bazı konuların ciddiyetinin farkına varabiliriz. Bazı kişilerin ciddiyetinin farkına varabiliriz. O insanların, o projenin, o mesleğin hayatımız boyunca bizim şansımız olabileceğini, bizimle beraber olabileceğini fark edebiliriz. Veya bunu fark etmemiz için bir takım olaylar yaşayabiliriz bu tarihlerde özellikle 13 Mayıs tarihinde bunu yoğun bir şekilde yaşıyoruz ama artı eksi üç gün olarak hesaplarsak 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında bu etkinin yoğun bir şekilde çalıştığını ifade edebiliriz. Dolayısıyla burada özellikle Venüs satürn etkileşimi bilhassa Sinastri haritalarında Tabii ki mutlu bir evlilik için uzun vadeli bir birliktelik için çalışabilirken sadakat ve güvenin ön plana çıkması ve aynı zamanda e, hem geleneklerin hem de sevgi bağlarının güçlenmesi adına fırsatlar sağlayacaktır. Venüs satürn etkileşimi aynı zamanda çok sağlam ortaklıklar kurmak adına da destekleyicidir arkadaşlar. Bunu da ifade edebiliriz. Özellikle gerçek aşkı bulmak, evleneceğiniz insanı bulmak, uzun süre hayatınızda kalacak insanı bulmak adına karmik bağların ki ay düğümleriyle beraber de Karmik bağların çok kuvvetli olduğu, bir şekilde kopmaz bir bağın aslında mevzu bahis olduğunu ifade edebiliriz. Bu dönemde başlayan yeni ilişkiler gerçekten çok güçlü ve sağlam olabilir. Temelleri sağlam olabilir. Taraflar birbirine bir takım vaatlerde bulunabilir. Ve mantığın, duyguların eş zamanlı şekilde ilerletilebildiği en der birlikteliklerden olabilir gibi gözüküyor. Sorumluluklar noktasında e, ve paylaşımlar noktasında tarafların e, eşit şekilde sorumluluk alacağı, eşit şekilde o ilişkinin, o bağlantının, o ortaklığın yükünü sırtlanacağı e, makul bağlantılar adına oldukça e, yoğun enerjiler olduğunu da söyleyebiliriz. Kariyerle alakalı özellikle e, destekleneceğimiz üstler, e, bizi destekleyen, bizim emeğimizin farkına varan bugüne kadar gerçekten samimi niyetle çalıştığımız, çabaladığımız alanlarda artık emeğimizin hakkını almak adına bazı tekliflerin tarafımıza sunulacağı etkileşimler mümkün gibi gözüküyor. Venüs Satürn üçgeni ile beraber uzun vadeli yatırımlar yapmak, ortaklıklar kurmak, tabii Merkür ama dediğim gibi zaten işin içinde bir geçmiş teması var arkadaşlar. Yani sıfırdan başlayan bir konu olduğunu burada görmüyoruz. Belki de Merkür retro hareketini bitirmeden önce artık Merkür'ün düz seyrindeyken atılması gereken adımların atılarak aslında retro sürecinin tamamlanacağını da ifade etmek mümkün. İlişkiler için yine dediğim gibi sağlam bağlar, dostluklar ve ilişkiler adına da oldukça... Yoğun enerjiler var. Burada hem sevgi hem mantık aynı anda ilerliyor dedik. Ve bu dönemde fark etmiş olduğumuz bu ilişki, bu ortaklık, bu fırsat gerçekten yaş grupları ile alakalı farklılıklar veya geleneklerle alakalı farklılıkları da içerebilir. Ama her ne olursa olsun uzun süreli. Ruhsal bağlantıların yoğun olduğu, karmik bağlantıların yoğun olduğu birliktelikler ve ortaklıklar olacak gibi gözüküyor. İstikrar ve bağlılık, birbirine bir takım taahhütler verme, karşılıklı saygı ve pratik yaklaşımlar da bu süreçte ön plana çıkacaktır arkadaşlar. Yani hem güzelliğin, zerafetin hem de geleneğin, sadakatin eş zamanlı şekilde bir kazanda kaynatılıp harmanlanabileceği enerjilerden bahsediyoruz. O anlamda oldukça keyifli olacağını düşünebiliriz. Evlilik teklifleri için, ilişki teklifleri için, ortaklık teklifleri için yine moda, sanat, tasarım, kadınlarla alakalı meseleler noktasında uzun vadeli projeleri başlatabilmek adına, yatırımlar adına, uzun vadeli yatırımlar ve ortaklıklar adına oldukça keyifli ve şanslı bir görünümden bahsediyoruz. Şimdi kısaca yükselen burçlar etkilerinden bahsedeyim. Bu tarz videolar çektiğim zaman e, burcunuza dair bir şeyler duymak istiyorsunuz hemen hızlıca yükselen burçlara etkilerinden bahsedeyim. Öncelikle yükselen koçlar bu etkiyi 12. ve 4. evden alacaklar. E, özellikle geçmişte kalan bir e, evlilik, geçmişte kalan köklerde kalan ailevi sorunların çözümü adına bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Rüyalarınız, sezgileriniz çok açık olabilir. E, bu dönemde ev almak, evlenmek, e, yatırım yapmak kaybettiğiniz sevgiye dair maddi konulara dair durumları tekrar telafi etmek adına fırsatlar yakalayabilir ve önemli mali kaynaklar önünüze açılabilir boğa burçlarına gelecek olursak boğa burçları için zaten çok kadersel süreçler hakim ee, sürpriz haberler alabilir boğa burçları sürpriz teklifler alabilir uzun vadeli dostluklar e, seninle birlikte bu yolu yürümek istiyorum diyen insanlar karşınıza çıkabilir sevgili boğa burçları güzellikler olsun dilerim İkizler burçlarına geldiğim zaman özellikle mali konularla ilgili ciddi şanslar yakalanabilir gibi gözüküyor. Sağlam iş ortaklıkları, bununla beraber kariyerde bir sıçrama, hak edilen mükafatın kendilerine sunulması... Ve e, mali anlamda daha iyi bir noktaya e, geçme gibi etkileşimlerde çalışacaktır. Yani iş hayatınızı biraz daha stabil hale getirebilirsiniz. Kendi düzeninizi kurabilirsiniz. Aynı zamanda yine evlilik teklifleri ve sağlam teklifler de bu süreçte etkin olabilir. Yengeç burçlarına geldiğimiz zaman ise özellikle e, belki kültürel anlamda size... Farklı gelen uzak mesafe ilişkileri aynı zamanda yeni bir proje yeni bir inanç yeni bir sistem içerisinde bulabilirsiniz kendinizi bu yeni girdiğiniz grup bu yeni girdiğiniz inanç sistemi belki bir ilişki sebebiyle belki bir ortaklık sebebiyle hayatınıza dahil olacaktır ama her ne olursa olsun sevgi dolu hissedeceksiniz ve bilinmeze doğru giderken bir şekilde kendinizi emniyette hissedeceksiniz sevgili gençler. Aslan burçlarına geldiğim zaman ise aslan burçları için e, içlerinde böyle bir takım... E, Güzelliklerin filizlenmeye başladığı gizli aşk, platonik aşk gibi temaların ön plana çıktığı süreçler olabilir. Çok derin bağlar hissettikleri, çok derin kontaklar hissettikleri ortaklıklar ve ilişkiler adına çalışacaktır. Ben bu insanla hayatımı geçirmek istiyorum. Ben bu insanla bir ömür ortak olmak istiyorum dedirtecek derecede ruhsal bağlar hissedilecek gibi gözüküyor. Başak Burçlarına geldiğim zaman. Başak Burçları açısından da yeni ilişkiler oldukça ön planda. Mevcut ilişkileri kurtarmak, kurtarmak ve toparlamak adına veya yeni ve sağlam köklü bağlar kurmak adına bir takım fırsatlar var. Özellikle sosyal çevrenizden, arkadaş çevrenizden birisiyle belki bir ilişkiye başlayabilir veya onunla bir ortaklık kurabilirsiniz. Veya mevcutta devam eden ilişkileri toparlamak adına da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Terazi burçlarına geldiğim zaman ise terazi burçları özellikle kariyerleriyle alakalı ciddi şanslar elde edecek gözüküyor. E, bu bağlamda iş hayatınızla alakalı memnun olmadığınız hususlar varsa bunları toparlamak adına daha stabil bir ortamda, daha saygılı bir ortamda emeğinizin hakkını aldığınız bir ortamda çalışmak istiyorsanız bu anlamda çabalarınızın takdir edileceğini ifade edebilirim. Akrep burçlarına geldiğim zaman, akrep burçları da tabii çok güzel destek alacak, üçgen açılar alacak bu etkileşimden. Akrep burçları açısından yeni bir aşk, bir çocuk haberi veyahut bir seyahat, keyifli zamanlar, yeni bir yol, yeni bir yolculuk mümkün gibi gözüküyor. Yaratıcı bir proje varsa, bu proje adına da aslında... Daha çok hevesli olacağınız bir süreçten bahsedebiliriz. Zaten ilişkiler alanınızda oldukça karmik etkiler mevcut sevgili akrep burçları. Yay burçlarına geldiğim zaman yay burçlarının ailevi konuları gündemde. Anne, baba, atalar, dedeler biraz böyle aile karmalarıyla alakalı etkiler mevcut. Tabii birçokları belki aileden kalan miras mevzusunu çözüme kavuşturarak ev sahibi olabilir e, arsa sahibi olabilir veya e, yatırımlar yapabilir. Veya içsel anlamda huzursuz oldukları ailevi konuları çözüme kavuşturabilmek adına bazı farkındalıklara e, uyanabilirsiniz e, sevgili yay burçları. Oğlak burçlarına e geldiğim zaman ise oğlak burçları için de e, sevgi dolu zamanlar başlıyor açıkçası. Evlilik teklifleri, ortaklık teklifleri oğlak burçları için de tıpkı yengeçlerde olduğu gibi oldukça aktif. Burada Size pozitif şekilde gelen e, ilişki fırsatları karşınıza karşınızda olacaktır ve aynı zamanda mevcut ilişkileri toparlama kadına da bir takım e, etkileşimler var. Eski aşklar da kapınızı çalabilir. Merkür retro hareketini bitirmeden sevgili oğlaklar. Kova burçlarına geldiğim zaman ee, kova burçlarında özellikle iş sağlık rutinler ve düzenle alakalı e, güzellikler var hayatınızda yeni bir düzen olsun istiyorsunuz hayatınızı toparlamak istiyorsunuz Belki e, hayatın biraz direksiyonunu kaybettiniz kontrolü kaybettiniz bunları toparlayabileceğiniz etkileşimler var hakkeza sağlıkla alakalı da şanslı e, durumlardan geçeceksiniz eğer kronik bir takım rahatsızlıklar varsa bunların kalıcı olarak çözüm yollarını bulabilirsiniz. Hayatınıza eklediğiniz rutinlerle size yardımcı olacak insanlarla beraber sağlam başlangıçlar aktif olacaktır. Balık burçlarına geldiğim zaman balık burçları da bu etkiden çok pozitif yönde etkileniyor. Satürn zaten burcunuzda. Yengeç burcuna baktığımız zaman ise beşinci evinizde etkin. Özellikle yeni bir aşk sağlam bir ilişki ancak siz her zamankinden çok daha ciddiysiniz çok daha netsiniz yani ben boş işlerle artık zaman kaybedemem diyorsunuz balık burçları satürnün geçişinden itibaren bu şekilde hissediyor ve size gelen bu sıcaklıkla beraber gerçekten sizin şartlarınız ve sizin kurallarınızla ilerleyecek bir ilişkiye merhaba diyebilirsiniz yine çocuk haberleri aşk haberleri yaratıcı projeler adına da şanslı olabileceğiniz etkileşimler var sevgili balıklar Evet arkadaşlar etkileşimler bu şekildeydi. Tek tek dakikaları yazamayacağım ne yazık ki hemen bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zaten çok kısaca bahsettim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğene tıklarsanız memnun olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Umarım kalıcı ilişkiler, güvenilir bağlantılar sizlerle olur. Sevgiler, hoşçakalın.